Survivor 2018-22 Haziran Cuma günü, dokunulmazlık kim kazanır, analizine geçmeden önce, 20 Haziran Çarşamba günü, neler yaşandı hatırlayalım, dokunulmazlık oyununu kazananlar belli oldu, Nagihan ve Anıl kazandı, tebrikler, Damla ile dokunulmazlık, oynayan Nagihan, kolay bir şekilde kazandı, Anıl ise Hime Cem ile zorlu bir mücadele yaşadı, Anıl'ın performansı daha iyiydi, yarışı hak ederek kazandı, 21 Haziran Perşemeyi, de günü fragmanı da yayınlandı ve ödül oyunu oynandı. Son oyunlarda tartışma eksik olmuyor. Himi Cem çok sinirli. Hakan da hala takım oyunu oynadıklarını sanıyor. Hakan oyunda yanlışlık yaptığını, fakat kimsenin uyarmadığını belirtirken, Himi Cem buna sinirlendi. Artık takım değiliz derken, Hakan şok geçirdi. Bu kadar açık sözlü olmasını kimse beklemiyordu. Himi Cem agresif konuşmaya devam etti. Kendi hatanı bizden çıkarma. Daha dikkat yol derken, Hakan oyunu bıraktı. Sona yaklaşırken herkes, gerçek yüzünü göstermeye başladı. Ayrıca Adem artık çok rahat, sembol oyununu kazanarak Kıbrıs'a gitme hakkı kazandı. Tebrikler Adem. Gerçekten üst seviye bir sporcu. Ve bu ödülü hak ederek kazandı. Peki 22 Haziran Cuma günü kim elenir ve dokunulmazlık kim kazanır? Biliyorsunuz Turabi, Murat ve Hakan eleme potasında. Bu üçlüden zaten Tuğur abinin durumu kritik. Adaya veda ediyor. Elenen kişi ya Murat ya da Hakan olacak. Tahmin etmek zor. Peki dokunulmazlık kimin olur? Damla ve Nagihan çekişmesi. Genelde Nagihan kazanıyor. Anıl ve İyilmice marası mücadele çok fazla yaşanıyor. Ayrıca Adem Kıbrıs'a giden ilk kişi, psikolojik olarak rahat oyun oynayacak. Bu rahatlık ters tepebilir mi? Göreceğiz. Adem ve Anıl favori çünkü, ödülleri bu ikili kazanmaya başladı. Fakat İmice'n ve Hakan gibi sürpriz yapabilecek, çok tecrübeli adaylar da var. Kadınlarda ise Damla'nın, dönmesi büyük sürpriz oldu. Fakat sakatlıktan gerçek anlamda, kurtuldu mu bilinmiyor. Ayrıca tekrardan sakatlanma ihtimali,